Merhaba. Tabla temizliği rutin bakımlarımızın yanında mutlaka yapılması gereken önemli bir işlemdir. Tabla temizliği düzenli bir şekilde yapılmadığı takdirde baskı yüzeyimizin üzeri engebeli olup modelin yüzeye sağlıklı bir şekilde yapışmasını engeller. Gelin şimdi bu işlemi beraber gerçekleştirelim. Cihaz kapağını açıyoruz. Temizleme işlemini Toolbox içerisinde bulunan spatula ve bir ıslak mendil yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Eğer ıslak mendilimiz yoksa aynı işlemi Nemli bir bez yardımıyla da gerçekleştirebiliriz. İlk olarak ıslak mendille tabloyu enine ve boyuna olacak şekilde temizliyoruz. Ardından spatulamız ile tablo üzerindeki uyu kazıyoruz. Kazıma işlemi tamamlandığında kuru bir bez yardımıyla tablamızı son olarak temizliyoruz. Bir Teknik Destek videomuzun daha sonuna geldik. Aklınızda takılan tüm sorular için YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.